Benim ne yeteneğim var, değil mi? Bu hayat içerisinde ne özelliğim var? Hayat amacım ne? Nasıl hizmet ederim? Yeteneklerim ve özelliklerim bana nasıl hizmet eder? Bunları belki hepimiz merak ediyoruz. Onun için şimdi önce bunların tabii tespiti. Sonra bunların nasıl kullanabiliriz? Nasıl açabiliriz? Nerede ne işi yaratabiliriz? Yani bir şekilde bunları fark etmek için hem hayat programlarımıza böyle bir bakacağız, kendimizi nasıl fark edeceğiz, bu yetenekleri nasıl fark edeceğiz ve bu yeteneklerden aslında nasıl faydalanırız? Ve şimdi şunu da göreceğiz ki aslında bazı insanlar bazı yeteneklerini keşfetmelerine rağmen bir bakıyoruz ki ee, bu yeteneklerinden çok memnun da değiller veyahut istenilen sonucu da e, çok fazla alamıyorlar. Şimdi mesela bir kişinin diyelim ki çok iyi duyma yeteneği olabilir değil mi? Çok iyi görme yeteneği olabilir. Kiminin sezgileri olabilir. Değil mi? Algılayabilir daha kapıdayken kim geldiğini bilenler var yani. Değil mi? Mesleki yetenekleri olabilir. Kimisi zihnini çok iyi kullanabilir. Kimisi pratik zekasını çok iyi kullanıyor olabilir. Kimisi aklını çok iyi kullanabilir. Değil mi? Kimisi empati yeteneği vardır. Bunu çok iyi kullanabilir. Kimi ruhsal yeteneklerini kullanabilir. Ama Kimisi bedensel yetenekleri vardır. Bunları kullanabilir. Fakat şimdi bir taraftan biz bunlara bir odaklanacağız ve bakacağız. Fakat asıl burada önemli olan bir nokta var ki herhangi bir alanda biz yeteneğimizi keşfettik. Evet böyle bir yeteneğimiz var ve onu artık kullanıp rutinleştirmeye başlıyoruz. Artık bizim bildiğimiz konu oluyor. Adam Diyelim ki matematiksel zekası var, sürekli bu matematiksel zekasını kullanıyor veya sosyal zekasını kullanıyor. E o zaman diğer tarafa da çok fazla gerek kalmadan tek bacaklı bir şekilde hayatını götürmeye çalışıyor. Bugün aslında sistemin zaten dünyanın her yerinde dayattığı nokta bu. Yani sen bir tornavidayı sıkmakta çok becerikli olman yeterli sistem için. Fakat varlık için bu yeterli değil. Bak. Varlığın tekamülü için senin herhangi bir alanda yeteneğini çok iyi kullanıyor olmanın çok fazla bir kıymeti yok. Yani biraz sondaki şeyleri şimdi başalacağız ki giderken daha rahat bazı şeyleri fark edelim. Sen çok iyi bir sporcu olabilirsin. Çok yetenekli bir cimnastik hareketini yapabilirsin ve herkesi kendine alkışlatabilirsin. Ve sürekli bunu yaparak bu işten güzel bir ün, para ve bir sürü şeyde kazanabilirsin. Ama bu seni rutinleştirip ilerlemenin önündeki bir engel haline gelebilir. E hani yetenekleri açacaktık, güçlendirecektik, yetenek sahibi olacaktık da işte biz gelişecektik. İşte önce buraları engellerimizi görelim ki bizim yetenek dediğimiz alan nasıl bir sistem içerisinde kendimizi görmemiz, var etmemiz veyahut bunları dönüştürürken nelere dikkat etmemiz gereken. Aslında her birimizin aklınıza gelen neresi her şeyi yapabilecek bir gücümüz Var. Fakat odamız ne? Bakın. Şimdi bir bakıyorsunuz ki çocuk yaşta cimnastiğe verilmiş. işte bir kişi daha esnek, işte daha hareketli, daha kıvrak. Bir bakıyorsunuz ki evet o alanda yetişmiş. E başka bir çocuğu diyelim ki bir resim kursuna veriyorsunuz. E bir bakıyorsunuz ki hiç resimler anlamayan bir kişi Resme doğru birazcık yönlendirdiğinde o alanda müthiş şekilde gelişebiliyor. Şimdi demek ki bu işin bir odakla alakası var. Fakat çoğunlukla zihin ve bedensel sistemimiz bir alanda kendini yetenekli kılmayı seviyor. Yani kişi eğer tıbbıyı okuyorsa doktor olup, diyelim ki e, anatomi, fizyoloji ve işte tıbbın gerektirdiği bazı şeyleri çok iyi anlayıp algılayıp ama diğer alanları kendini kapatabiliyor. Ya önemli olan çok iyi bir doktor olmak değil mi diyor? Evet, bu da çok önemli bir şey. Yaptığın işin hakkıyla vermek. Yaptığın işi çok iyi bir şekilde yapabilmek çok önemli. Yeteneği o alanda, o odağa yapabilmek çok önemli. Fakat eğer tek taraflı bir yetenek geliştiriyorsanız işte o zaman siz hayat içerisinde ilerleyemez bir hale kendinizi getiriyorsunuz. Bunu şöyle düşünün. Şimdi beyniniz diyelim ki iki tane lobdan oluşuyor. Bunlardan diyelim ki bir tanesi sağ beyin, sol beyin. Bir tanesi analitik çalışıyor, ölçüyor, biçiyor, değerlendiriyor, bir siliş yapıyor. Bir tanesi mutluluk biliyor, sevgi biliyor, aşk biliyor. İşte her şeyi küresel anlıyor. Şimdi tanesine yöneldiğinizde düşünün sadece ikili sistemde. Çok iyi hesap kitap yapabilirsiniz ama sevemeyebiliyorsunuz. Yani ne olacak canım işte. Zaten bütün hesabı kitabı yaptık, paraları da aldık ama sevgi yok. Veya hayatınıza huzur yok. Veya tam tersi bol bol hayal var ama hiçbir Hayat içinde topraklayıcı sizi bir şey yok. Yetenekleri de böyle düşünün. Yani siz herhangi bir alanda evet bir yeteneğinizi keşfedip onu geliştirebilirsiniz. Ki şimdi birazdan hem ona gireceğiz hem de bunlarla ilgili çalışmalar da yapacağız. Fakat eğer bu tek bir tarafa odaklandıysa sizi yavaşlatıyor bir şekilde gelişmenizin önünde bir engel gibi olmaya başlıyor. Şimdi ikinci bir kademe başlıyor ki burada yine birçoğumuz diyelim ki bir alanda çok kabiliyetimiz var. O zaman o kabiliyetimiz olan veya bildiğimiz alanın konforuna kendimizi kaptırıyoruz. Ve diyoruz ki yani ben bu alanda o kadar başarılıyım, o kadar iyi yapıyorum ki hoş geldiniz. O zaman diyorsunuz diğer alanlara çok fazla bulaşmaya gerek yok. İşte çok iyi tiyatro yapıyorum. Bu alanda kalayım. E i̇yi bir muhasebe yapıyorum. Muhasebe alanında kalayım. İyi çizim yapıyorum. Çizim alanında kalayım. Evet doğru. Ve o alanın içerisinde kalındığında bu sefer... Siz yine tek bacaklı oluyorsunuz. O alanda başarılı olabilirsiniz. O alanda para da kazanabilirsiniz. O alanda ünlenebilirsiniz. Fakat hayatınızın gelişimini tek alandaki bir yeteneğin odaklanması yavaşlatabiliyor. Onun için dikkat ederseniz çok iyi analitik zekası olan. şey işte diyelim ki bir bilgisayar programı olsun. İşte diyelim ki çeşitli sağlık alanlarında olsun, matematik veyahut hani diyelim ki teknik alanlarda yetenek ve becerilerini sık kullanan veya buraya odaklanan kişilerin sosyal hayatlarının çok zayıf olduklarını görüyorsunuz. O alanda bu sefer bir adaptasyon zorluğu meydana geliyor. Çünkü odak eğer o tarafta ve bu tarafta da zaten çok iyi bir şekilde bunu kullanıyorsa o zaman diğer tarafları aksatabiliyor. Ve bunların diğer bir noktası var ki aslında bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Bu sefer hayatla bağlantıya geçme noktasına gelindiğinde de işte bu tek taraflılık kişinin ayağına bağ olmaya başlıyor. Hatırlarsanız biz şimdi bir bilgiyi birkaç seferdir hatırlatıyoruz. Yani ilim diyorlar bir noktaydı cahiller bunu çoğalttı. Şimdi eğer bu tek taraflı yetenekler gelişiyorsa diğer alanlarla bu sefer bağlantı kurma zorluğu başlıyor arkadaşlar. Yani bir hücre olarak düşünün. Bu hücre diğer hücrelerle bağlantı kuramıyor. Karaciğer aslında safra kesesinin, midenin, kalbin de desteğiyle çalıştığını hatırlamamaya başlıyor. Veya onlardan ayrı olmadığını hatırlamıyor. Ben diyor bu alanda olacağım ve o alan üzerinde bu sefer hayatını idame ettiriyor ve dışarıya koyduğu herkesi ötekileştirmeye başlıyor. Her türlü alanı. Bu dini alan, parti alanı, takım alanı veya her türlü görüş alanında dahil olmak üzere kendisini bu sefer kişi soyutlamaya, yalnızlaştırmaya başlıyor ki asa tam tersi Yapılması doğru olan bir şey. Yani biz aslında kendi alanımızda veya kendi bildiğimiz yerde diye çok iyi satış kabiliyetimiz var. Çok iyi alım yapabiliyoruz mesleki olarak. Çok iyi çizim yapabiliyoruz. İşte bu bildiğiniz alan, geliştirdiğiniz alanla diğer alanlar arasında bu sefer bağlantı başlatabildiğinizde o hiç bilmediğiniz alan içerisinde de bu bilgiyi transfer edebilme hakkınız doğuyor. Nasıl bir şey? Şimdi adam matematiği biliyor, kimyayı nasıl bilsin? Kimyayı iyi biliyor, fiziği nasıl bilsin? Bunu biliyor, tıbbı nasıl bilsin, bedeni nasıl bilsin, sağlığı nasıl bilsin, doğayı nasıl bilsin diye şimdi kafanızdan geçiyor. Oysa ki her şeyin temeli, özü bir olduğu için o alan içerisindeki yeteneğini, bilgisini ne kadar derinlemesine açıyor. Ve buradakini diğer alanlara nakledebiliyorsa aynı baktığı matematik içerisinde bir bakıyor ki o alanda da yetenekleri kişinin gelişmeye başlayabiliyor. Bu bağlantı sayesinde. Yani şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ya bütün insanlar ayrı, farklı. Benim yetiştiğim çevre bu. Başka insanların yetiştiği çevre şu. Hatta ırklar farklı. En, boyun, yükseklik, yaşlar, bilmem neler hepsi farklı. Ama gelin bir de şöyle bakalım diyoruz. Hani ee, her birinizin duyguları var. Emin olun ki her birimizin sorunların üç aşağı 5 yukarı birbirine benzer tarafları var. Dünyanın neresinde olursak olalım. Her birimizin ihtiyaçları, talepleri, Birimizin bazen bir alanda bir santim, birimizin bir kilometre. Ama aynı. Ya olur mu? 7 milyar tane insan var. Bunların hepsi nasıl aynı olur? İşte bütün alanların aslında böyle bir birliğiyle bağlantı kurabiliyoruz. Bakın bir şeyle bile. Sizin ayrı gördüğünüz matematik sistemleri dahil. Mesleki olaylar dahil. Aslında her bir tanesi sizdeki hücre yapıları ile aynı sistemle çalışıyor. Sizin hayata baktığınız... O açılar aynı o ikili sistemle çalışıyor. Hani Kaderin Kodu kitabında yaptığımız bir sıralama var biliyorsunuz. Hani eril mi dişil mi diye. Bunu aldığınız zaman o sıfır mı bir mi aldığınız zaman bir bakacaksınız ki hepsinde aynı kodlama var. Fakat siz eğer diyelim ki eril konusunda çok başarılıysanız zihninizi çok iyi çalıştırıyorsanız çok fazla ataksanız her alanda aşırı girişkenseniz Mutlaka bir alanda içeriye alan alan dinginleşen gevşeyen de bir yeteneği oraya koymak zorundasınız. Bakın şimdi daha da sadeleştirdik. Veya hep alıyorum diyorsanız hep dinliyorum hep yataydayım diyorsanız hayat içerisinde sizi hareket ettirecek atağa geçirecek eril ve veren bir oraya bilgiyi, enerjiyi, yeteneğiyle koymak durumundasınız. Koymadığınızda işte denge bozulup, hayat oraya kendi tesadüf sıralamasından bir nesneyi oraya koymak zorunda kalıyor. Siz bazen buna işte kaza diyorsunuz, bazen işte diyorsunuz ki bu bana ağır geldi, bazen bir zorluluk, hiç istemediğim bir durumla çarpıştık diyorsunuz. Neden? Çünkü tek taraflı bir alana yüklendiğinizde sistem sizi dengelemek üzere diğer tarafı o eşit sistemle doldurmak durumunda.